Arkadaşlar kaçar ya için. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ram. bugün sizlerle birlikte yeni bir Garen ile beraberiz arkadaşlar. Yeni bir ilk Garen Build'i ile. Bayadır video atmıyordum. şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar evet geldim. şimdi itemlerden biri kıs kesen olacak. Yani duruma göre bakarız belki draklar çıkarın belki böyle çünkü karşı takımın hepsi tek gelecek yani hepsi tek gidecek çarlar şu an kapalı girdim beşinci deneyim size tek ricam var lütfen kanala abone olun like ve atın. çünkü cidden vallahi billahi yoruldum bak saat şu an iki oldu Kur'an çarpsın 11'de başladım 10'da başladım Kur'an çarpsın diyorum size 4 saat buldu neredeyse. Hani. Bayağıdır uğraştım. Lütfen tek istediğim like vurm atıp kanala abone olmalısınız. Hapta Swain var. Biraz benim için zor. Bunun için hız kesen çıkacağım. Drauglar bir bok olmaz bu arada hani. E bakalım adam oynayabiliyorsa hız kesen çıkacağız. Bilmiyorsa Drauglar çıkıp adamı koşa koşa şey yapacağız. Bakalım dojima birden çalışalım skillerini. Ya benden tek yiyecek çağrı. Hız kesenleri tek atarım. Her türlü tek atarım yani Onda sıkıntı yok. Bakın dojadık. dojladık. biraz saçma. İlk defa gördüm böyle birini. Bu arada bir 790 kadar garinin var, yaklaşık 800 kadar. Arkadaşlar, iki levelin bu adamın e, kürsünün yani dozci, her türlü gerici atar. Belki direkt kesebiliriz bile. Kaçıncı bildiğim için girmek istemem beni. Çok milyon var, şu milyonu nasıl Şimdi şey yapacağız arkadaşlar, şimdi burayı it bring. Direk adama hani olup direkt tek atacağım her itdaisam her, her tek komboda atacağım yani adama gireyim sıçratmazsa her türlü keseceğim odana. Çünkü bir sway'in gara ne kadar dayanabilir hani zaten benden az canım var evet ama çok az canı var atmış <gülüyor> late de ben daha fazlım oluyor. Şan böyle kendine böyle ben kastım falan garan eziliyor geliyor sekiz garan eziliyor falan fisten diyor ama bunların hepsi film hikaye, kolpa, namı kemerin lafı bunlar, at diyor ne, o laflar yok edeceğim, yok edeceğim. Sen rahat ol, bak bir altı ama çok az kaldı. Ağzını sıçacağım şu canla bile tekleyeceğim seni. Ultaçmasan tabii. Sen de bana ne dedin? Nereye şunu Bekle bir bak, bir, bir alayım be şunu Bekle bir, bekle. Demek 6 oldu amına koyayım ha. Sıkıntı bak biliyor <gülüyor> mu? Bana boş k yapmasını bekliyorum şu an. kestik. Bu kadar garantisini verdim arkadaşlar ben. Yani beni... burada biz boşuna 800 k katmadık yani ya. Şimdi ittir abi şöyle tam şey tabi tay de patlatalım. Bayağı bir hırtlağın. Tamam, bunu aldık gidelim şimdi arkadaşlar rushlayalım. Şunu şöyle alalım şunu alalım. Şimdi bari bu arada alırız. Ultisini attı bu arada eyvallah kanka yine de. Şu an küfür yorundu belki ama. Üçkücüm varmış. Kanka benim video bari çıksın hani sıkıntı yok ya. Oyunu... Hızlı bitirmeyin. Bu ilk fullleyeyim. Ay ultiyi kapattım. Ne yaptın oğlum sen? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. Oh my God, tam kaçtık kaçtık kaçtık. Hız kesen geliyor arkadaşlar keseriz keseriz keseriz. Adam sıkan sen, adamsın sen. <gülüyor> Sıkıdı keserim bir, keserim bir, gelsin keserim. Oh my god. Neyse word word word BP web. Çok güzel. Kanka bir de eğer getirirsen selam selamısın videoda. Egitince seviyorum bir de sevi seviyorsunuz kanka Instagram'dan. Bir de sevi <gülüyor> İnşallah durunca ben bastım bastı. Ben oh no, oh no. öldüm kanka. Oh no, no, no, no, no. Hop hop hop hop hopla iveri çekirge, zıpla iveri çekirge. Çok güzel teklif arkadaşlar. Buraya bir gireyim ya, buraya bir oynayasın var, oynayasın yok da değil. Üzgünün hediye çıkmış. Sen gel kanka bende. Ya da bide gel bide gel gel bide. Gir gir kanka gir gir gir gir. Adamsın helal kolunu eline koluna sağlık. Bakalım kule alta geleceğiz maalesef. Artık ölmeye Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Tamam, sıkıntı yok. 900 verdik ama hiçbir sıkıntı yok. Şimdi çıkacağımız en büyük itemlerden biri ebedi arkadaşlar. Ya da haşmetli haydra ya da eee Hayalet ee, olsun. Yoğ mu oluyor? mu olabiliyor mu? Çıkamıyoruz. Çıkabiliyor muyuz bakalım bir. Yoğ mu çıkabilir arkadaşlar? Çıkabiliyoruz. <gülüyor> yok ettim abi. Yok ettim. Adam var. Esas atıyor ya. Ulan tam orada olacağım. Tek atacağım adamlara. Kanatsamış çıkabilir mi abi? 70 saldırıcı var şunlarda. Hani saldırıcı lazım bana yani. ya. Bir de kritik vurduk mu yok etce zaten. Şu an Şuna fidan canımız geldi arkadaşlar. ulti border'de şamdı oyunu sattık bu arada. ADC'miz yok. Ee, hiç kimse yok şu an. Soraka'ya girmemiz lazım. Ha alın içi işte, alın Takım yok benim şu an. Midiğim bir fit bu arada Arkadaşlar solo kalmasa bu, arada bu kadar sürmez yani Evet Drev'e sığalım için daha iyi olur Adam bitireceğim de adam yok oldu abi o adama ne yapacağız ki Çık abi uçası boşaksın. çık çık çık çık çık Oyun bitirmiş lan adam. Yaptığım ayıp. <gülüyor> ne arkadaşlar buradan kapalı girdik. E, hasarı gösterdim size. E, videoyu beğenirsiniz, like yorum atarsanız sevinirim. Kendinize abone olmayı şakalı.